Değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde de paylaştık. Kentsel dönüşüm adı altında bazı evlerin suyu, elektriği kesildi demiştik. Vatandaşlar bu duruma tepkili. Ok meydanında da halk ve vatandaşlar tepkisini ayrı bir şekilde ortaya koyuyor. Ekip arkadaşlarımız da Ali Morca'da ok meydanına gitti. Bakın orada zorla değil adil ve şeffaf Rıza'ya dayalı bir kentsel dönüşüm istiyoruz başlığı atarak. Konser vererek bu duruma tepki çekiyorlar, çağrılarını yapıyorlar. Şimdi kulak verelim. Evet Ali Borca sendeyiz, ok meydanındasın. Kentsel dönüşüme ve farklı bir şekilde müzikle sanatla ortaya koyanları görüyoruz. Dinleyelim. We're <laughs> the güzel sahnemiz olacak. Konuşmalar olacak. Görüşmek üzere. Birazdan sizdeyiz efendim. Devam. Canlı yayındayız. Gizem Pidan. Canlı yayın devam ediyor. Ok Meydan'dayız. Petit Tepe'deyiz. Şenlik devam ediyor. Elektrik kesilmesi, su, doğal gaz kesilmesini. Vatandaş birleşti, komşular birleşti. Sanatçılar geldi, sanatçılar destek veriyor. I'm not the Değerli izleyenler döneceğiz okuma inanına çünkü kentsel dönüşüm kapsamında elektriklerinin, sularının kesilmesini bu şekilde müzikle, sanatla protesto ediyorlar. Döneceğiz birazdan konuşmalar da olacak keza. Şimdi flaş haber ekranlarında kıymetli bir konumuz var.